Ey binleyen şeytanların. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor bir hadise. Azgınlıkta en ileri gidenler şarkıculardır diyor. Allah. Haddisler de Allah'ın söyledikleri. Peygamberimiz kendi diliyle sözleri söyler. Azgın da en ileri gidenler şarkıcılardır. Kastı şu: şarkıcıların söylediği sözler, mecbur bir parçasını iralaştırmaya doğru götür ve kadere isyanı kovar. Örneğin, örneğin, sevda parçalarına ele alacak olursak, her sevda parçalarının sonu hüznüdür. Neden? Çünkü yolu iyi değildir. Ne yapacağız? Bu şarkıcıları Allah'ın söylediği ayet ve sayıtları çevirmeden sonra dinememek gerek. Zaman zaman böyle kopmalar olacak, özür dilerim. Biz ayrılamayız, ayrılmamak senin elinde mi? Her söylenen şey sözü Allah'ın ayet ve sayı çevirmeden dinlemek seni doğru yolda ayırıp sapık yola götürme ihtimali çok yüksektir. İki türlü sevda vardır. Ya nefisten oluşan sevda ya da Allah'tan oluşan sevda. Nefsten oluşan sevdanın sonu Hüsan da bir Allah'tan dolayı oluşan sevda Allah'tan uzak olduğumuz için üzünenlerimiz. Ama bu hoş bir sev, sevgi sev değildir, Bunalıma uğratmayız, uğramayız. Medesten oluşan sevdâda ise bunalıma uğrarız ve. Aslında çoğu buradan kaynaklan Hadi bakalım kolay gelsin en büyük kim seçim şarkıları söylemişlerdi en büyük en büyük kim olduğunu tartışmasını yapmışlardı Futbolcular aynı şekilde kendi takımlarını narayana getirmek için abuk sabuk sözler söylemektedir. Demek ki şarkı dinlersek eğer bu şarkıların Allah'a ayet, Allah'ın ayet vs. şeylerini çevirmeden dinemeyin. Sizi doğru yoldan ayırıp sapıdan götürür. Bir yürürse bahar yürür, çiçek yürür, peşi sıra. Nerede o bahar? Yalancı baharlar. Bahar, gerçek bahar İslam'ın baharıdır. Nerede görülmüş o sevdada bir bahar gelmişsin. Mevsimler gün günlük gü gü gü gü sandık olsun. Hangi şarkıya bakarsanız bakın sorun hüsandır. Ama biz Allah'tan ayrı olduğumuz için bizde de hüzün var. Ama bu hüzün depresyonel yol açan hüzün değil. Şarkıların teker teker sözlerine iyi bakın. Genelde kadın sevdası Kadın çünkü neden? Bakara söylenirdi ki erkeklerin en zayıf noktası kadındır, paradır. Kadınlar ve para erkeklerin en zayıf noktası olduğu için şarkılarda da bu tema işlenmek zorunda kalıyor. Çünkü para kazanmak ve duygu duygusallık yapmak zorundadır. O ne yapacak? Bu temaları içerek zorunda kalacak. Şarkıları sözlerini iyi belirleyin. Hadi bakalım kolay gelsin. En büyük kim derken en büyük kimin olduğunu unutma. Şeytan hep aynı yerden, aynı damardan yakalamaktadır. Başka şeyleri aşırı sevmeye ya da başka şeyleri ilanlaştırmaya doğru götürmek istemektedir. İkinci konu reklamlar. Reklamlar kendi mallarının satışını arttırmak amacıyla nefsin herhangi bir parçasını ilanlaştırılır ve satışını arttırmak için çaba gösterir. Aldanma. İhtiyacın yoksa alma. Kirlenmek çok güzel. Parasını ver. Bak bakalım kirlenmek güzel mi? Çık. Bir bütçe bütçeyi tanziyeden bütçeyi, bütçeyi sağlayan kişiye bak hamim. O kolay karşılayabiliyor mu? Bu bu bu bu. bu, bu. O kendi ceplerine baksın. Kapitalistsem bunu emreliyor. Hep bana. İslami sistemde has sistemi olmaz. Başımızda firavun olmaz. Hamanlar, karunlar olmaz. Teyzon sihirbazı olarak karşımıza çıkmaz. Biz köle gibi durumda yaşamayız. Bize on verip yüz alan kişiler var. Uyuma, uyuma. Hindistan'da kas sistemi varsa, batıda kölelik sistemi varsa bizde yok demem. O zaman bu nasıl yok olacak? İslami sistem geldiğinde İslam sistem nedir? Peygamber, sahabe, tabi'in, etba-i tabi'in dönemidir. Çünkü dini en iyi biz biliriz diyemezsin. Dini en iyi Allah bilir. Sonraki bilir? Peygamber bilir. Sahabe, tabi'in, etba-i tabi'in. Tutup da ben Onlardan daha iyi biliyorum demeye hakkımız da var mı? O halde. Bu ilk dönem bu ilk dönem nesil Dışıldıklarının hepsi köylük sistemini. Biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım firavunlar olacaktır. Aman ve karın televizyon ve biz de köle durumda olacağız. İlk nesil Örnek alınması gerekli gerek olan rejimdir. Yoksa biz bunu istiyoruz. Biraz böyle olsun, sakıncasız deme. Doğru neyse ona git. Allah iki tanedir, birdir. Bir yollardır, o da hak yol. Hak yolunun dışında tek bir şey vardır, o da delalet. Reklamlara aldanma, şarkılarda kanma, sakın elini çözecek sapma, doğru yolu yol, Allah'ın yolu varken... Demek ki şarkıları dinlerken Allah'ın sözlerini çevireceğiz. Çevirebilsen dinleme. Sen iki tane söz için cehennemi göze almak ister misin? Peki cehennem göründü mü? Allah biliyor mu? Göründü mü? Putkırma metodunu dene o olan görürsün. Putkırma metodunun küfür gerektiriyor. Küfür girmeyen de bu perde açılabilir. Ama o o ya da bu onlar hangi delilde sunarsan sun, onlar inanmaz diyor Allah. Ne yapalım o zaman? Şarkı dinleme. Şarkı dinleme. Reklam seyre, seyretme. Ne yapacağız o zaman? Hiç mi bir şey? Ot gibi mi yaşayacağız? Seyret ama aldanma. Hani bir şarkıda söylüyor. Aldanma çocuksu mahzun yüzüne der. O şarkıları olduğu gibi kabul etme. Kanasan alırsın bir bir şey cehennemden o odun kendi kendini yakarsın. Benim amacım yüksek sayılarla oynamak değil. Bir dinleyin 10 ki, kişi anlatan. Ben meşhur olmak peşinde değilim. İktidar evsinde değilim. İktidar evsinde olsam ne olur? takma ihtimalim olabilir. sene tapanları görüyoruz. Bir mevkisine çıktı mı inmek bilmiyor ya. Ne mele şey beceremiyor yönetmesini hala hala ben yöneteceğim diyor ya. Bırak başkası yöresin. Cahiliye döneminde de Allah deniyordu. Ama Allah'ın ayet ve sahil atiflerine inanmıyorlar. O halde her Allah yeri Uçuyor zannetme. O anda sakın ola ki başkası sizi kandırmasın. Kalmamanın yolu hayatınızda kaç tane kaç tane hadis biliyorsunuz ve bunları hayatınıza kaçınır Geçiriyorsunuz. Biliyorsanız mesela yok. Geçtirilirsiniz. Peki biliyor musunuz? Neden bili biliyorsunuz diye sordum biliyor musunuz? Eğer ayet sahih yoksa benim bir kısmı onun başka şeyler doldurur. Allah öyle ayet bize sunmuş ki bize gerektiği gibi bildirmiş. Ne fazla ne eksik. Bunlardan bir eksik oldu mu Başka şeyi dolduruyor. O dolduran şeyin simgesi ya da kişisi ya da sembolü o bizim putumuzdur. Ayet evet. sayı atısı varken yapmaya da satmaya gerek var mı? Bu tarihte ilk çıkan yol değil. Son doğumca. Yolardaki kafir, gelecekteki ilahlarımız, futbolcular, para kadın olacak. Nefsinizdeki parçalar ilahlarımız olacak. Allah umut olacak, pozitif ilim onun yanına geçecek. sekülerizmin sonu bu olacak deniyorlar. Ama unutulduğu ki Kur'an'ın sayılı şeylerin denesi ispatı var. Daha önceki filmde anlatıldı. Kısa bir cümle söyleyerek bitirelim. Eğer kafir ya da minafı hiçbir şey takmamalısınız. Gitirince orada duramıyor ve Fıtrat'taki din İslamiyet'e çıkıyor. Çünkü Fıtrat'taki din İslamiyet'tir. Kali-ü Allah bu fıtratlara, bu en büyüğünün kim olduğunu yerleştirmiştir. Örnek verecek olursak, La İlahe illallah Adem ve Resulullah, La İlahe İll'Allah, İsa Resulullah varsa bunu nasıl değiştirdim? La İlahe İll'Allah, Muhammed ve Resulullah Başka şeylerin ilah görülmesiyle beraber gerçekliğin ortaya konmuştur. Aldanma çocuğusu mahzun yüzüne seni kandırıp durur ömrüm boyunca derler ki bu kanunlar yürümüyor neden? Çünkü nefis bir gün bir şey istiyorsa öbür gün başka şey isteyecektir. Zannetme ki bu yeni kanunlar ya da daha sonra oluşacak kanunlar yeniden duracak. Hayır. Onlar da eskecek Kısa bir sürede ondan sonra o putun yerine başka put gelecek. O put devrecek başka put yerine gelecek gerçek ilah varken bizim haddimizen düşmüş değildir. Kanun yapmak. Neden? Neden bir komünist Türkiye'nin savunmaya buyurdu yani? Biz savunmayalım. Ben savunmayayım. Bu bir örgütsel bir hareket değil. Herhangi bir akışma değil. Bu sosyal harekettir. Sosyal hareket nedir? Fiziksel olmayan tepkiyi güveren tepkisini ortaya koyan lanetten sıradan bir vatandaşın fikirleridir. Ben tek başarıyım. Arkamda Allah'tan başka kimse yok. Kanunlar o kadar güzelse, şey, iyiyse bu bacak neden yamuldu? Polis beni koruyacak ama polisten bizi kim koruyacak? Kaldanma çocuksu, mahzun yüzüne Seçilinceye kadar gülüm gülüp bitiyor. Hikayeler anlatıp anlatıp Belanlarla, davuzunla, teş çalıyor. Uyu, uyu, uyu, uyu, yat, yat, uyu. There's a reason though Ups and downs just like every different season y'all. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight night hide from the demons y'all. Negative thoughts are poison they right uh. Head full of flaws so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swat All the bad for the good in my head when I'm lost uh. Yeah